Onun devamı e, olmak mahiyetiyle yine Türkiye Marif Vakfı, Türkçe öğretmeni olan, e, daha doğrusu görevi icra etmiş bulunan e, Cengiz Çelik kardeşimize, Afganistan'da etnisitenin durumu ve siyasete etkisi e, konusunu e, tercih etmişler. Sözü kendilerine tevdi edelim. Buyurun hocam. Hocam, öncelikle böyle bir toplantıda sizlerle birlikte olduğum için, e, Bahtiyar olduğumu belirtmek isterim. E, ben de uzun zamandır Afganistan'da Yaşıyorum. E, genel itibariyle Afganistan, hocam sesimi alabiliyor musunuz? Ses çok güzel geliyor. Genel itibarıyla Afganistan'a e, tarihinden bahsetmek gerekirse Nadir Şah'ın e, komutanlarından Ahmed Şah tarafından 1747 yılında kurulmuş bir devlet. E, daha sonraki dönemde İngilizler ve Ruslar arasında bir tampon bölge olarak oluşturulmuş. İngilizler Ruslardan yani daha doğrusu Rusların sıcak denize inme politikasını önlemek, Ruslar da İngilizlerin Türkistan coğrafyasına etkisini e, azaltmak adına e, Afganistan devletinin kurulmasında mutabık olmuşlar ve bugün Afganistan diye bir devletle karşı karşıyayız. E, e, Afganistan e, iç işlerinde İngiliz, pardon dış işlerinde İngilizlere, iç işlerinde serbest, özel bir devletken Habibullah Han'ın girişimleri, daha sonra 1919 yılında Habibullah Han'ın rahmetli olmasıyla başa geçen oğlu Amanullah Han'ın e, teşvikiyle bağımsızlığını kazanmış bir devlettir. Şimdi Afganistan'daki temel sorun aslında Afgan diye bir e, etnik sistemin olmamasından kaynaklanıyor günümüze kadar. Aftan dediğimiz şey, bizim hepimizin Aftan diye bildiğimiz, söylediğimiz Evet, küçük bir donma yaşıyoruz. Biraz bekleyelim hocam. internet. Tamam. Ee, tabii artık yeni bir dönem yaşıyoruz. Yedi, yeni dönem, teknolojik dönemde bu türlü şeyler olacak. Olabilir hocam. Evet, buyurunuz. Ee, şimdi tekrar açıldı. Ee, Afganistan'ın genel tarihine baktığımız zaman, yani Peştun menşeli bir devlet olduğunu söyledik. Ee, Afganistan'da sadece iki dönem Peştunların dışında bir yönetim oluyor. Bir, 1928 yılında Becce-i Saka dediğimiz, daha sonra kendisini Habibullah Han diyen e, bir Tacik e, isyancı tarafından, bugün hatta Peş Taliban'ın kökenlerinde kendisini bulmasını da o isyana bağlıyorlar. İkincisi de e, Burhanettin Rabbani döneminde, Ruslardan sonraki dönemde. Bunun dışındaki bütün dönemlerde Afganistan e, Tacik kabilelerinin elinde olmuş bir devlet. Onun dışındaki başka bir kabilenin e, iktidara geçmesini e, izin vermemişler. E, kabilelerin kesin bir nüfus sayımı yok. Ülke ülkede kesin bir nüfus sayımı yapmak da e, bugüne kadar imkansızdı. E, tahminen 40 milyon civarında bir nüfusa sahip Afganistan ve bunların yüzde 50'sini peşçuvların oluşturduğu söyleniyor. Bir de Afganistan fiziki olarak ikiye bölünmüş bir ülke. Ee, i̇şte Dağları dağlarıyla güney ve kuzey diye ayrılmış. Ee, Peştunlar daha çok güneyde, e, Pakistan sınırında, Hindistan'a doğru uzanan bölgede yaşamakta. Ee, Özbekler, Tacikler, e, Türkmenler ise daha çok güneyde, e, pardon kuzeyde yaşamaktadırlar. Ee, Peştunların e, Nadir Şah'tan sonraki dönemde günümüze kadar... E, ee, kendi kabileleri içerisinde Afganistan'ı yönetmişlerdir ve başkasının Afganistan'ı yönetmelerine de izin vermemişlerdir. Ee, Burhanet Taliban döneminden sonra, Burhanettin Rabbani'den sonra da yine Hamid Karzai'ye e, Amerika e, görevi devretmiştir. E, yine bir e, daha sonra e, Eşref Gani. Yine peştun bir cumhurbaşkanıyla günümüze kadar gelmiştir. Tacikler e, ülkenin ikinci büyük etnik grubudur. E, siyasi olarak da çok etkiye sahiptirler. E, sürekli e, Afganistan'daki iktidar mücadelesinde peştunlara karşı lokomotif güç e, tacikler olmuş. Hocam sesimi alabiliyor musunuz? Ses geliyor, sesle problem yok. Ee, tacikler lokomotif güç olmuş. Bugün Penşir dediğimiz vadide, Taliban'ın ele geçiremediği tek bölge yine Tacik bölgesi. E, Kuzey İttifakı'nın ittifakının liderliğinde yine e, daha önce Tacikler yapmıştı. Afganistan'daki diğer e, büyük etnik grup ise Özbek ve Türkmenler, Türk soylu gruplar. E, bunlar özellikle 2001 Amerika'dan sonra daha çok kimliklerini ifade edebilmişler. Ee, özellikle Taliban döneminde, 1996-2001 döneminde bunlar kendi etnik yapılarını e, zaman zaman saklamak durumunda kalmışlar. Çünkü Taliban da neticede bir peştun yapıyorsa. Ee, e, Afganistan'da e, Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar, e, Avşarlar, Türk boylu olarak yaşanmaktadırlar. Çok az sayıda da Doğu Türkistanlı e, kardeşimiz yani Afganistan'ın çeşitli bölgelerine dağılmış sayıda ama bunların sayısı çok az e, durumda. Hazaralar, e, Hazaralar e, Türk menşeli olduğu söylenmekle birlikte Hazaralar Şi'liği e, temsil etmekte. Yani e, Afganistan'da bugün bir Özbek ya da Peştun Şii olduğu zaman e, direkt Hazara grubunun içerisine dahil olmakta ve kendisini Hazara olarak nitelendirmektedir. E, Hazaralar e, Taliban tarafından en çok baskıya uğramış gruptu. Eski Taliban tarafından 1996 yılındaki. Ama e, Afganistan'daki ciddi bir düzeyde e, bir lobiye sahiptirler. E, ve Afganistan'ın günümüzde en okumuş kesimi e, Hazaralardan oluşmaktadır. E, şunu da belirtmek gerekir ki Suriye'deki Fatimiyin Tugayları da Hazaralardan oluşan, İran'ın destekli Fatimiyin Tugayları da Hazaralardan oluşmaktadır. Diğer etnik gruplar, Kamirler, Nuristaniler, Bucarlar, e, Beluciler, Araplar, Nuristaniler, e, Kızılbaşlar, Aymaklar, Peşailer, ve sihler olmaktan. Ama bunların ülke gündeminde, ülke siyasetinde çok fazla bir etkisi bulunmamakta. Ee, asıl ülke siyasetine etki yapan Peştun, Tacik, Özbek e, Hazaralar. Türkmenler daha da e, siyasi olarak daha arka planda ama diğer gruplara göre de e, yani kendisinden sonraki gelen işte Peşailer, Beylücülerden de e, üst seviyede yer almaktadır. Ee, Afganistan'ın bugün için Taliban'ın yönetimine girmiştir. Ee, Amerika'nın e, Afganistan'da bir milli devlet oluşturma girişimi maalesef olmamış. Ee, 1989'da e, Rusların çıkmasından sonra e, hükümeti devralan bizim mücahit diye isimlendirdiğimiz bildiğimiz gruplar Afganistan'da hep kendi etnik grubunun ön plana çıkmasını sağlamak amacıyla kabili bölüşememişler. Hatta Hikmet Yar'ın Kabbili Roket Savaşı roket yaına tutmasından sonra da Kandaharda paladandan güçlenen Taliban 1996 yılında tarih Kabe girerek ülkenin yüzde hakim olmuş bir yapıya sahiptir. Hocam arada sormak gibi olursa, yani Buyurun. Taliban tamam. etnisiteyle bir şey tanımlanması mümkün olabilir mi? Tamamen Taliban karma mı? Hocam, şöyle Taliban 1996 Taliban'ın çıkış noktası Kandahar. Hocam. Bunlar 1979'da Pakistan'a göç etmek zorunda kalan Ülkesini terk etmek zorunda kalan peştun ailelerin çocukları, e, Taliban e, üyeleri ta, e, Pakistan'daki medreselerde eğitim görüp tekrar Pakistan'a e, Ruslar sonrası Pakistan'a dönmüş e, çocuklar. Eğitimlerini tamamen Molla Ömer ve arkadaşları, e, Taliban kurucusu olarak Molla Ömer geçer, e, peştundur e, ve zaten bir peştun bölgesi olan Kandahar'da ortaya çıkmıştır. Ee, Taliban'ın e, eski ve yeni Taliban olarak iki ayırırsak, eski Taliban tamamen peştum menşe üzerine kurulur kurulurken e, üst kademelerde kesinlikle başka bir millete milyete izin vermezken bugünkü yeni Taliban, yani 15 Ağustos'ta kabile giren yeni Taliban e, daha e, çeşitli, daha renkli bir yapıya sahip. E, zaten e, 1900 şey 2001 yılında Amerika'nın Afganistan'a girmesine sebep Taliban halktan destek alamamış olmasıydı. Halktan destek alan bir yapı işgali kabul edemez. Ve 2007 yılına kadar hücrelerle hücrelere çekildiler ve Taliban bu süreçte çok iyi bir okuma yap bugünkü söylemlerine bakarsak bu süreçte çok iyi bir okuma yaptığını görüyoruz. Yeni Taliban'da etnisitenin durumuna göre, bölgeye göre valiler, komutanlar, üst düzey askerler işte milli eğitim müdürleri bölgenin etnik yapısına göre düzenleniyor. Mesela e, mezar şey cevizcanda, e, Raş dostumun e, kalesi Şibirgan'da Özbek vali, Özbek komutan, Özbek milli eğitim Bak e, müdürü atıyorlar. E, bu araf dediğim, benim araf diye tanımladığım Taliban'ın 2001'den 2021 yılına kadar olan süreçte Toplumun e, kendilerine niçin arka çıkmadığını, 2009'a kadar özellikle iyi oku, ondan sonra halka etki etmeye başladılar e, ve halkın desteğini alacak uygulamalar yaptılar. E, gençlerin e, hoşuna gidecek uygulamalar yaptılar. Benim şahit olduğum mesela birkaç örnek var. Mesela e, Taliban kendi köylerini almadığı için, daha önce işte bir yıl öncesinden bahsediyorum, bir yıl öncesinde Taliban kendi köylerini almadığı için üzülen gençler vardı. Çünkü Taliban Afganistan'da olan başlık parasını belli bir seviyenin altında tutuyordu. Bu gençlerin hoşuna gidiyordu. Ve e, devletteki adaletsizliği e, gideriyorlardı. Bir de Taliban bugün birden ortaya çıkmış bir yapı değil. yani Taliban e, Afganistan'da olan ve Afganistan'ın gerçeği olan e, ve e, Amerika'nın tanımlamasıyla e, terörist olabilir ama Afganistan'ın gerçeğiyle terörist olmayan vatanperver bir yapı. E, Amerikalılar ya da Batılıların düşüncesiyle Afganistan'ı okumak tamamen bizi yanıltır. Türkiye'deki en büyük problem de ekranlardaki en büyük problem de e, yapılan okumaların Batılı bakış açısıyla yapılması. Afganistan'ın bakış açısı Afganistan'ın yerli bir bakış açısıyla gözden geçirilmesi gerekir hocam. Ee, işte, Taliban bugünkü verdiği Taliban'ın bugünkü en büyük imtihanı internet ve sosyal medya ile olacak yeni Taliban'ın. Çünkü e, Afganistan'da e, bu geçtiğimiz 20 yıl ne kadar problemli olursa olsun e, demokratisi açısından e, önemli bir iyime kazandı. Hatta şunu diyebiliriz ki Afganistan e, bölgesinin en demokratik ülkesiydi. Afganistan'da İçişleri ve Dışişleri, Adalet Bakanlığı tarafından 73 tane siyasi parti kurulmasına müsaade edilmiş durumda. Bu 73 siyasi partinin en büyükleri işte Cemiyeti İslami, Tacik ağırlıklı, Cümbüş, Cümbüş'ün milli, Özbek partisi, Hizb-i İslami, Hikmetyar'ın peştum partisi, Vahdet-i İslami, Hazaralar'ın partisi, Haz, e, Hizbi vahdeti e, Milli Afganistan e, yine e, Gelani'lerin e, Seyit İshak Gelani'nin kurmuş olduğu bir parti. Hizmi, Hizbi pervane Milli Afganistan Mansur Nadir'in, yani Arapların kurmuş olduğu bir parti. Gibi e, bu partilerin siyasete etkisi devam etmektedir. E, ve bugün e, Afganistan'a hakim olan Taliban, bütün etnik yapıyı da e, göreve iş başına getirmeyi amaçlamaktadır. Bu da Afganistan'ın e, bundan sonraki süreçte e, başka bir noktaya evrileceğini gösterir. Tabi Afganistan'ın en büyük problemlerinden birisi de siyasi olarak bulundurmuş olduğu madenler. Petrol, doğalgaz, altın, uranyum, lityum gibi çok fazla madeni var. Bu da Afganistan'ı ııı e, iştah kabartan bir, dış güçler tarafından iştah kabartan bir duruma getiriyor. Coğrafi konumuyla da itibariyle de Afganistan'a hakim olan Orta Asya'ya, yani Çin'e ve Rusya'yı, Amerika'nın bugüne kadar ki politikası Çin'i ve Rusya'yı tamponlamak adınaydı. İran'a ve arkadan Hindistan'ın kontrol edebilir. Bir de şunu unutmamak lazım. Amerika, yani Orta Asya dediğimiz, Orta Doğu'dan çok farklı bir coğrafya değil. Amerika, Afganistan'a girmeden da Saddam Hüseyin'e karşı bir saldırı gerçekleştiremedi. Önce Afganistan'a girdi, daha sonra Orta Doğu'ya el attı. Afganistan'a hakim olan güç Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya ve dünya siyasetinde de ciddi bir güce hakim olur. Bu Amerika bunu çok iyi kullandı. Bugün Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin en büyük sebepler de Çin'in e, bir kuşak bir yol projesi olarak bildiğimiz e, İpek yolunu e, tamamen e, tamponlayarak e, Çin'in Avrupa'ya ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Afganistan tam bir terör yuvası haline getirecek. Asıl amaç bu. E, şunu da belirtmek isterim. Bugün 15 Ağustos'tan bu döneme yaşadığımız süreçte e, Taliban ilk önce kuzeyden işe başladı ve kuzeydeki Türkmen, Türk, Özbek bölgelerini ele geçirdi. Daha sonra Mezar Şerif, Tacik bölgesi, e, Taciklerin ağırlıklı olduğu, Özbek ve Taciklerin ağır, e, aktif olduğu bir bölge, oraya ele geçirdi e, ve daha sonra 2-3 gün sonra da Kabil'i ele geçirdi. Ama e, şunu unutmamak lazım. E, Taliban'a ba basının yansıttığı gibi Afganistan'daki insanlar çok da fazla karşı değil. Çünkü e, Taliban'ın olduğu yerde biz işte kuzeyde en kuzeyin başkenti olarak geçen Mezar Şerif'te e, hırsızlık, insan öldürmek, gaz olayları günlük yaşanırken hükümet zamanında bugün Taliban zamanında hiçbir e, asayiş problemiyle karşılaşılmıyor. Ee, halk e, devletin kendisini unutmasından çok da son derece rahatsızdı. Ee, Taliban bu zemini çok iyi kullanarak iş başına geldi. Fakat Taliban e, halkı memnun edemezse e, hücrelere ayrılmış olan e, hücrelere çekilmiş olan Özbek, Tacik e, milisler e, çok kısa sürede Afganistan'a yeniden hakim olabilir. Hocam vaktin var mı? Alamıyorum. Ee, normal olarak vaktiniz sona erdi. Ben tam uyarıma istiyordum. Toplarsanız Hı. çok makbul ekleyeceğiz. Zaten bize çok esaslı bilgiler sundunuz. Ee, zaten bildiriniz inşallah tamamlandığı zaman çok daha fazla istifade edeceğiz. İnşallah. Hocam e, Betçeyi Saka e, Afganistan'ı ele geçirdiğinde e, yine ee, e, Nadir Han, e, Amanullah Han'ın İngilizler Genel Komutanı e, tekrar ele geçirdiğinde bir toplantı düzenleniyor. Ve bu toplantıda Nadir Han'ın e, devlet başkanı olmasını istiyorlar. Nadir Han da o zamanki bizim Büyükelçimiz Yusuf Hikmet Bayır e, Bayur diye soruyor, yanındakilere soruyor, diyor ki Türk Büyükelçisi ne söylüyor? bizim Büyükelçimizin de vermiş olduğu ifade çünkü Nadir herkes devlet başkanı olsun diye ısrar ederken o kabul etmezken Türk Büyükelçisi ne soruyor diye soruyor Türk Büyükelçimiz de Yusuf Hikmet Bey de halkın sesi Allah'ın sesidir diyor ve bunun üzerine yeniden Nadir Şah iktidarı geçiyor 2001 yılında biz NATO kuvveti olarak Afganistan'a gittiğimizde bizim bir tane askerimiz e, Afganlara kurşun sıkmadı. E, bizim Afganistan'daki sosyolojik gücümüz, kültürel gücümüz, siyasi gücümüz doğru kullanıldığında e, bütün Orta Asya'ya etki edebilecek. Bizi Doğu Türkistan'la, Türkmenistan'la, Kazakistan'la, Kırgızistan'la... E, Özbekistan'la komşu edebilecek bir güç. E, kamuoyu bence e, bu konuda yanlış yönlendiriliyor. Bizim Afganistan'ın ne işimiz var gibi bir algı. E, tamamen yanlış bir algı. Türkiye'nin bütün Afganistan'da olması ve bütün Afganistan'daki e, kardeşlerinin e, kardeşlerine tecrübelerini aktarmalar gerekir. Son olarak söyleyeceğim bir cümle var hocam. Evet. Afgan bir diplomatla bir sohbetimizde bana şey demişti. Biz herkesle siyaset yaparız, Türklerle de dertleşiriz. O yüzden Türkiye'nin varlığı Afganistan'ın geleceğinde son derece önemli hocam. Te ee, çok çok teşekkür de, ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum hocam. Ee, esasen sizin bir kısmı konularda vermiş olduğunuz belki başlıklar çok çok genişletilmeli. Mesela madenler başlığı son derece geniş bir başlık. Ee, ama tabii sosyal bilimler e, sempozyumu yapıyoruz esasen, evet. o sebeple çok giremiyoruz ama onun dışındaki bir kısım konuların da yeniden değerlendirilmesi lazım. Yani ben mesela her zaman aklıma gelmiştir, Afganistan üzerine yapılan bu aşırı vurgu biraz abartı olabilir mi diye, yani Afganistan'a sahip olan her yere sahip olur gibi kabataslar ifade edilebilecek vurgu e, biraz e, daha iyi mi diye e, düşünmüşümdür, biraz fazla mı abartıyoruz? Çünkü biraz fazla abartı da aynı zamanda bir yerle ilgili değişik türden bir karartmayı da içerebiliyor. Size yönelik değil bu sözüm, genel olarak söylüyorum. Bunların tek tek değerlendirilmesi, düşünülmesi gerekir diye ben şahsen düşünüyorum. Ancak Cenab-ı Allah öyle bir dünya meydana getirmiş, öyle bir etnisi ortaya çıkmış ki tarihte pek çok kendisine şu anda değer atletmediğimiz yerler bile kıymet arz etmiş. İşte Makedonlar, Makedonya, Büyük İskender, şu anda Makedonya dediğimiz, Makedonlar dediğimiz küçücük bir yerde sıkışmış insanlar. Ama o zamanında ta Hindistan'a kadar gelmişler. İşte Yunanlar, eğer Yunanistan dersek şu anda küçük ama bütün Avrupa'nın kültürü e, ve eski medeniyet onların elinde. E, ne bileyim, pek çok milletin bu şekilde şeyi var, yani yok diyemeyiz. E, ama e, o bölge tabii ki bize çok çok çok yakın. Kesinlikle uzak bir bölge değil e, ve o bölgeyle olan e, ilgimiz bizim e, hem dinle olan ilgimizdir, hem geçmişimizle, kültürümüzle, tarihimizle, medeniyetimizle olan ilgimizdir. Bunu kesinlikle göz ardı e, edemeyiz. Bu sebeple de farklı büyük devletler, farklı politikalar uygulayarak e, bu bölgeyle e, güçlü ilişkiler kurmuşlar. Belki ben kendime verilen zamanda da bunlardan birkaç tanesine temas edebilirim. Çok Yok, çok hayırlı. teşekkür ediyoruz. Size i̇şte bir şey daha söyleyeyim. Afiyet olsun sunuyorum. Hocam, bölgeyle belki en az ilgilenen ülkede biziz, yani Afganistan'da. Avrupalılar, Batılılar çok çok daha fazla, hem sosyolojik olarak, hem kültürel olarak, hem de siyasi olarak bizden çok daha fazla ilgileniyorlar. Ee, ona da hatırlıyorum. Ee, doğrusu ben orada bulunduğum, yani Pakistan'da bulunduğum 92-94 ve 2007-2008 yılları içerisinde çok sayıda hem yöneticiyle, hem öğretim üyesiyle, hem başka bir şeyle görüşmelerim oldu. Halen de dostluğumuz devam ediyor. Mesai arkadaşlarımız şu anda Afganistan'da, bir kısım öğrencilerin şu anda Afganistan'da ilişkilerimiz devam ediyor. Söyleyecek çok şey var.